Herkese selamlar. Ben Astrolog Arif Aydın. Değerli arkadaşlar, bugün ele alacağımız konu Satürn'ün transitleri. Bildiğiniz gibi bir süredir Satürn'le alakalı birkaç bölüm çektik. Ve bu konuda çeşitli kaynaklardan yararlanarak da size bilgiler aktardık. Ve bu bilgilerde gerçekten çok güzel bilgilerdi. Satürn'ün ne olduğunu ve insan hayatındaki yapısını etkilerini zaten anlattık ama bu sefer de Satürn'ün transitleri ve döngülerinden bahsediyor olacağız. Kanalımı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün arkadaşlar Satürn transitlerini ele alırken bu konuda görüşleri olan, bazı önemli yazarlar ve kişilerle alakalı da bilgiler vereceğiz. Ve ondan sonra da bu döngüleriyle alakalı size bazı bilgileri aktarıyor olacağım. Birçok ökült ve dini gelenekte fiziksel büyüme, psikolojik gelişme, dünya olayları ve tinsel evrimle ilgili ilişkili olarak insanlar arkadaşlar 7 yıllık döngülere Büyük önem veriyorlar. Yani ne demek bu? Kadim bilgilerde 7, hani 7 kat gök, 7 kat sema dersiniz ya. İşte o 7'nin bir önemi var arkadaşlar. 7 bir şeyin aslında tamamlanıp, hani sıfırdan başlıyorsunuz, geliştiriyorsunuz tamamlayıp onu tam anlamıyla insana, doğaya e, hizmet verir hale gelip ve o alanda döngü sağlamasını da aslında ifade ediyor. İşte bu döngü sağlayabilecek olgunluğa gelişen bir enerjiyi ifade ediyor. Ve bu enerjinin 7 yıllık bir süreçte meydana geldiğini bize ifade ediyor. 7 böyle bir ilginç bir kelime ve zaman döngüsü. Bununla ilgili de arkadaşlar Edgar Geiss diye bir adam var. Biliyorsunuz bilmeyenlere anlatayım. Edgar Geiss uyuyan kahin olarak tanınır Edgar Geiss. Amerika'da yaşamış bir adam ve gelecekle alakalı çok fazla kehanetler yapmış ve bu bilgileri aslında uykuda alıyor, rüyada alıyor ve aynı zamanda da astrolog bu kişi ve bu kişinin kitabı da var. Şimdi rüyada alınan bilgi çok farklı bir şey. Çünkü neden? İlahi bir kanaldan bilgi alabiliyorsunuz. Bunun kanıtı da nedir hocam? Hazreti Yusuf'tur. Neden öyledir ya da işte Freud'un bu konuda söylediği nedir? Bunlar bir azıcık bahsedeyim. Rüyalarla ilgili bir konudan bahsetmiş olalım böylece. Arkadaşlar şimdi psikolojide yani Freud'un rüyaya yaklaşım olayı şöyle. Siz diyor bir hayatta bir şey yaşarsınız. Genel anlamda söylüyorum bunu yani. Hani farklı görüşleri ya da işte ben dinleyen psikolog arkadaşlar da var. Onlar bu konudaki bilgileri daha fazla olabilir. Benim söylediğim çok genel bir şey. Onu da baştan söyleyeyim. Freud diyor ki, siz diyor gündüz uyanıkken bir şey yaşarsınız. O yaşadığınız şeyleri bilinç dışına itersiniz. Ya da bilinçaltınıza itersiniz. Ondan sonra da diyor, rüyada diyor, o bilinçaltına ya da bilinç dışına ittiğiniz konularla alakalı rüya görürsünüz diyor. Yani gerçek hayatta gördüğünüz bir şeyi Farklı sembolizmalarla rüyada görürsünüz diyor. Böyle olduğu zaman siz sadece hali hazırda yaşadığınız, hayatta deneyimlediğiniz bir şeyi rüyanızda görebiliyor olursunuz. Böyle diyor o. Ve böyle rüyalar görülüyor hakikaten. Bu bir rüyanın çeşidi aslında. Ama biliyorsunuz ki hepiniz rüyanızda hiç görmediğiniz insanlar, insanları da görebiliyorsunuz. Hiç görmediğiniz kişilerle de görüşebiliyorsunuz. Ve bunun haricinde Bırak mevcutta yaşadığınız, deneyimlediğiniz bir şeyi görmeyi bırakıp gelecekte yaşayacağınız bir şeyi de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve gelecekle alakalı ilhamlar da alabiliyorsunuz. Mesela tarihte, hani tarihte dedim bizim inancımız gereği yani okuduğumuz kaynaklarda Yusuf suresinde e, Hazreti Yusuf bir rüya görüyor. Rüyada güneş, ay ve 11 yıldızın kendisine secde ettiğini görüyor. Tamam mı? Ondan sonra bunu babasına anlatıyor. Babası da diyor ki oğlum sakın bunu anlatma. Kardeşlerine sana bir zarar vermelerinden korkarım diyor. Bakın çok önemli. Bu ayette ne anlatılıyor biliyor musunuz? Rüya dilinin sembolizması anlatılıyor. Yani insanın içindeki evren sembolizması anlatılıyor. Ay ve güneş, güneş babası, ay annesi. Diğer 11 Yıldız yıldızda kardeşleri 12'ncisi de kendisi. <gülüyor> Anlatabilirim mi? O yüzden orada verilen o sembolizmalar rüya ile ilgili bir önemli bir anahtarı teşkil ediyor aynı zamanda. Ve devamında da işte 7 semiz inek görür, 7 buğday tanesini yer. Hani kıtlık çıkıyor ya. Hani okuyanlarınız bilir, bilmiyorsanız da Yusuf suresini okuyun arkadaşlar. Yusuf suresini okuyanlar aynı zamanda güzelleşirler. Hamileler okursa çocuğu güzel yakışıklı doğar. Hani bunda size böyle ufakta bir bilgi vermiş olayım. Ee, Yusuf suresine bunlar geçiyor. Burada hani Yusuf suresinde olay şu. Gelecekten haber veren ilhami rüyaların da olduğu bize kaynakça aktarılıyor. Dolayısıyla rüyalarda alınan bilgi sadece sizin gündüz yaşadıklarınızı bilinçaltına itmeniz değil Aynı zamanda ilahi kaynaktan beslenerek sizin o alandan bilgi almanız da demek. Çünkü bazen işte rüyaya yatılır. Karar veremediğiniz zamanlar filan. Bazen Cenab-ı Hak size işte rüya kanalından bilgi verir. Ve rüya kanalıyla vahiy alan peygamberler de vardır. Yani rüya bu şekilde ilahidir. Rüyanın mesela işte bazı alimler şöyle de der... İşte birisi çıkar, rüyada ben işte peygamberimizi gördüm, bana şöyle şöyle dedi, işte bu işin doğrusu buymuş. Ama diyorlar ki rüyada alınan bilgi hüccet kabul edilmez, yani delil kabul edilmez deniliyor. Rüya teknik olarak rüya olarak kalıyor. İşte bu noktada arkadaşlar rüyanın böyle bir yapısı var. Şimdi geldik konumuza, Satürn transitleriyle bakın nerelerden nerelere gidiyoruz. Edgar Geist'ten örnek verince, Edgar Geist nasıl uyuyan bir kahin? Dolayısıyla Edgar Geis'in bu şekilde ilham kanalı, geleceğe yönelik bir ilham kanalı açık bir adam. Çünkü yaptığı kehanetlerin tuttuğuna dair birçok söylenti, görüş ve kitaplar var. O yüzden de Edgar Geis'in mesela bu pislişik okumalarıyla ilgili, özellikle sağlık problemleriyle ilgili 7 yıllık döngülerle döngülerden bahsedermiş ve bununla ilgili referanslar varmış yani kitabındaki Edgar Geist bu alanda otorite kabul edilen bir adam. Çünkü başından dedik ya bu 7 yıllık döngüler çok önemli Bu okumalara göre insanlar gerçekten insan yani gerçekten değiştirmek istedikleri şartların çoğunu fiziksel, zihinsel ve kiinsel yani inançsal işin özüne kaçtığımızda 7 yıllık bir devirde değiştirebildiklerini söylüyor. Eğer pek çok alanda doğruluğunu ispat eden gays okumaları yani Edgar Geist'in bu okumaları bu görüş konusunda da doğruysa varoluşun bütün seviyelerinde de bir kişi tarafından gerçekleştirebilecek yenilenmeye ve yeniden oluşuma neredeyse sınır yoktur diyor. Yani bu 7 yıllık döngülerle bu tarz durumlar aşılabildiğini söylüyor. Çünkü Satürn'ün o 7 yıllık döngülerine gireceğiz biraz sonra. Geis'in okumalarında birkaç alıntı yapmak gerekirse ki o Edgar Geis'in e, bu konudaki birkaç cümlesini de size buradan aktarmak istiyorum. E, sürekli bir değişimin olduğu ve vücudun 7 yıllık bir döngüde kendisini tamamen yenilediğini hiç duymadın mı? Yani vücudun 7 yılda bir kendini yenilediğini söylüyor. Bunun hani bilimsel bir durumu var mı yok mu orası ayrı bir konudur. Bu Edgar Geis'in fikri. Dolayısıyla kimsenin eğer sağduyuyla gerekenleri yaparsa bu sürenin uzunluğu konusunda herhangi bir endişe duymaması gerekir demiş. Ancak aklın hala eskiye tutunuyorsa yere bir yerlere bağlanmışsan o zaman o kazıkta bağlı kalmışsın. Eğer midende veya karaciğerinde kötü bir durum varsa o sende kalır. Tabi eğer kalacağını düşünürsen. Ancak vücudun fiziksel, zihinsel, ruhsal eğer müsaade edersen bu rahatsızlığa yapışmazsan onu atar kurtulur 7 yıl içerisinde diyor. Arkadaşlar. Daha buna benzer bir sürü şey var. Mesela sadece üçüncü göz ile bakılarak 7 yıllık bir süre boyunca vücut öğelerinin hepsinde bir değişim döngüsü vardır demiş. Yine 7 yıllık döngülerle ilgili astrolog olmayan kişiler de yorumlar yapmışlar. Yani illa astrologlar değil. Bunlardan bir tanesi Dr. Levinsonmuş Yale Üniversitesi'nde tıp fakültesinde psikoloji profesörüymüş. Ve o bir tez yazmış. Ve bu sempozyumda açıklamış bunu ve demiş ki hesapla hesaplamaları yıllar boyunca incelenen yüzlerce insanın psikolojik gelişimine dayanaraktan yine bu 7 yıllık döngülerden bahsetmiş arkadaşlar. Eğer Satürn transitleri ile birlikte Uranüs'ün natal doğum haritasındaki konumuna yaptığı kare ve karşıt açılar değerlendirilirse pek çok insanın yaşamındaki temel değişiklik dönemlerine ait e, bir takım bulguları Şi adında başka bir yine araştırmacı astrolog bunlarla alakalı kesin ve daha tam belirleme yapılabileceğini söylemiş. Tabi bu durumda astrologlar için yeni bir şey değilmiş. Bunlar 1940'ta Grant Levy-Satürn döngülerine daha iyi bir anlayış getiren ve okucularına, yaşamlarına kolaylıkla uygulayabilecekleri güçlü astrolojik araç sağlayan bir kitap yazmış. Bunlar da Astrology of Millions adlı kitabına yayınlamış. Bu kitapta Levi şöyle demiş, şu sırada Şi'nin kitabının okurlarına önemli bir psikolojik keşif olarak ilan ettiği geçiş veya pasaj yaş dönemlerini açıkça belir belirlemişti diyor. Buna ilave olarak da arkadaşlar ondan çok daha önce Carl Gustav Jung en önemli psikolojik krizlerin Satürn veya Uranüs'ün transitleriyle beraber olduğunu belirtmiş. Bakın ben size bunu anlatıyorum şu anda da Satürn Uranüs transiti var ve Satürn Uranüs karesi alıyor birçok insan ve bu Satürn Uranüs karesi yönetilemiyor arkadaşlar. Yani nasıl yönetilemiyor? Yani yöneten de var belki ama yani şunu söyleyeyim Uranüs oraya geldiği zaman kolektif olarak Satürn'e de kare yaptığı zaman ya Herru ya Merru. Uranüs'ün olduğu alanı patlatıp geçiyor eğer Satürn'ünüz sağlam değilse o Satürn'ünüzü iyi besleyemiyorsanız tamam mı? İşte Uranüs senin 7. evindedir. Satürn de 4. evindedir. Eğer sen oradaki Uranüs'ü, pardon Satürn'ü yuva anlamında daha sağlam sorumluluk durumunu geliştiremezsen Uranüs oradaki 7. evini yani evlilik evini patlatıp geçiyor. Eğer senin Satürn'ün 7. evinden transit alıyorsa 10. evinden de Uranüs kare yapacaktır. Bu durumda 10. evinden Uranüs kare yaptığında ne olacak biliyor musun? Eğer sen evlilikle ilgili sorumluluklarını o alanda sebat göstermen gereken konuyu ve o alanda e, sorumluluklarını yerine getirme noktasında e, ya da bilinç kazanma noktasında kendini o derinliğe ile iliştiremezsen, o derinliği kendinde açığa çıkaramazsan ki özellikle de Satürn geri hareketi esnasında gelir bunlar başınıza. Çünkü daha önceden vukuatlıysan orada tekrar sınava tabi tutuluyorsun. Ne olacak biliyor musun? Evliliği bozduğun anda mesela Güney Aydüğüm'ün oğlaktır, Kuzey Aydüğüm'ün de yengeçtir. Ee, sen Güney Ay düğümünün güdümünde gidersin. Yuva kurman gerekirken, yuvana dikkat etmen gerekirken işin kolayına kaçar. Aman dersin bireysel olarak ben çalışıyorum, yapıyorum, ediyorum. Benim için karım yok, benim için kocam yok filan gibi. Ee, benim için para önemli noktasına gelirsin. O satürn orada senin 7 evini bir patlatır. O patlattığı anda direkt olaraktan senin kariyer evin, çalıştığın yer güm diye patlar. Güm diye patlar. Yani ne olduğunu anlayamazsın hemen çıkışını verirler. Ve çok böyle anormal bir şekilde ya işte ne alakası var ben işte eşimle bu işimin ne alakası var falan filan derken hiç öyle olmuyor. Yani o oradan bir şekilde patlıyor arkadaşlar. Bunun gibi durumlar oluyor. İşte Carl Gustav Jung ki Carl Gustav Jung da bizim köyün muhtarı değil. Carl Gustav Jung psikanalitin 3 kurucusundan bir tanesi. Öyle demiş. Yani psikanalitin biliyorsunuz Freud var. Çoğunuz Freud'u biliyorsunuz sadece. Ama öyle değil. Gustav Jung çok daha şey bir adam. Yani daha süper bir adam. Kişilik denilen kavramın mucidi. Ee, çok önemli. Psikolojik krizlerin demiş. Satürn ve Uranüs transitleriyle beraber olduğunu belirtmiş. Ee, ancak Ben Levinson ve Shi'nin yaptığı çalışmaları küçümsemekte istemiyorum diyor. Çünkü yaşam döngüleri kavramını ka kamu bilincine sunan herhangi bir çalışma e, olumlu bir çalışmadır diyor. Ve astrologların Shi'nin kitabını okumalarının yararlı olduğunu filan söylüyor arkadaşlar. Çünkü bunun e, deneysel anlamını pek çok yerde açıkça ifade ettiğini Şöyle yani bunları sadece böyle söyleyip geçmemişler. Bunları insanların hayatlarında da e, anlatmışlar ve bunları insanların hayatlarında anlatırken bu satürn sürecini, satürn Uranüs karesi sürecini bir örnekle anlatıyorlar ki çok enteresan bir örnek. Kabuklu hayvanlardan diyor pek farkımız yoktur diyor. Bakın bu çok önemli. Istok, isteko, istekos, ista kos. Ben söyleyemiyorum. Yiyebilenler var. E, takdirle karşılıyoruz burada diyor ki kabuklu hayvanlardan pek bir farkımız yoktur ıstakoz sert koruyucu kabuklarını döküp yenileyerek gelişir ve büyür bu süreçte içten genişler ve artık dar gelen kabuğun atılması gerekir sonuçta çıplak ve dış etkilere açık kalır ta ki zamanla eskisinin yerine yeni bir kabuk büyüyene kadar yani ıstakozun bir kabuğu var arkadaşlar. O kabuğu kendisini koruma altına alıyor ama ıstakoz büyümeye başlıyor. Büyümeye başladıkça o kabuk onu sıkıyor, bunaltıyor ve o kabuktan kurtulması gerekiyor. Çünkü gelişmesi gerekiyor ıstakozun. İşte o anda o ıstakozun o kabuğunu çıkartıp atıyor. Ve o kabuğu çıkartıp attığı anda ıstakoz korumasız hale geliyor. Yani dış etkenler, diğer balıklar ıstakozu her an yiyebilir. O esnada mağaraya gidiyor, saklanıyor ve orada tekrar kabuk gelişmeye başlıyor. Tekrar kabuğu oluşmaya başlıyor, dış kabuğu. Dış kabuğu oluşuncaya kadar ki döneminde kendisini savunmasız hissediyor. İşte burada diyor ki sonuçta diyor çıplak ve dış etkileri açık kaldıktan sonra diyor ta ki zamanla diyor eskisinin yerine yeni bir kabuk gelir. Ama o gelen kabuk daha o vücudu büyüdüğü için daha vücuduna uygundur. Daha geliştiği için daha gelişmiş bir vücuduna uygun hale gelir diyor. İşte bu döngü sizin bir önceki formatınızı bir kenara bırakıp geride bırakıp artık yeni bir formata dönüşmeniz gerektiğini anlatıyor. İşte devamında da insan gelişiminin bu safhasından diğerine geçişte bizim de koruyucu bir yapıyı atmamız gerekiyor diyor. Evet. Yani nasıl, şöyle düşünün, siz ortaokulda bir formatınız vardı, işte biraz böyle karizma takılıyordunuz, kul takılıyordunuz, işte liseye başladınız, üniversiteye hazırlanırken gözlüklü şirin oldunuz, işte elde kitaplar oradan oraya koşturuyorsunuz falan, sonra üniversiteyi kazandınız, işte bir ilk sene gözünüz açıldı, işte ne yaptınız? 3. sınıfta falan daha karizmatik takılmaya başladınız. Şömezler dediniz, liseliler dediniz. Niye? Siz de o kabukları zamanla attınız. Yani ilkokul zamanınızdaki, ortaokul zamanınızdaki kabukları attınız. Kişiliğiniz gelişti, benliğiniz gelişti, olgunluğunuz gelişti. Artık bir şeyleri insanlara anlatabilir hale geldiniz. Yani o halinizden bu halinize kaç tane kabuk değiştirdiniz? İşte arkadaşlar insan gelişiminin bir safhasından diğerine geçişte bizimle koruyucu, bir yapımız vardır çünkü önceki kabuğu atmamız gerekiyor yani ortokul halininle sen nasıl üniversiteye gideceksin işte çıplak ve dış etkilere açık kaldığımız dönemde işte üniversite bire başladığınızda ne oluyor e, kimdir nedir neresi de tanımaya başlıyorsun sizi keklemeye gelenler oluyor dalga geçmeye gelenler oluyor sevmeye gelenler de olabiliyor işte o esnada çıplak ve dış etkilere açık zamanınız mesela aynı zamanda daha önce tanımadığınız bilmediğimiz yönlerimizi gelişmeye müsait Mayamsı embriyonik bir yapı oluruz diyor. 20'li yaşların hayalleri mesela ileride taahhütlerimize bağlı kalmamız için zorunlu olabilir diyor. Yani 20'li yaşlarda söz verirsin işte ben şöyle yapacağım işte evleneceğim seni hiç bırakmayacağım şunu yapacağım bunu yapacağım. Ondan sonra 40'lı yaşa gelmişsin 42 yaşında bir Uranüs karesi almışsın hadi bakalım geçmiş olsun. Sen sağ ben selamet. Pardon arkadaşlar dilim davam kuruyor bazen. Bu arada bu videonun altına sorularınız varsa, aklınıza gelen şeyler varsa sorabilirsiniz. Yalnız bazı arkadaşlar şöyle soruyor. Diyorlar ki hocam işte benim e, şuymuş şu, işte yükselenim bu, güneşim bu falan. Yani sorduğum soruyu doğum haritası analizi yapılması lazım. Yani <gülüyor> o doğum haritası analizini yapabilmemiz için danışmanlık alman lazım. Çünkü danışmanlıkları şöyle alıyorum ben. Onu haritayı alıp bir gün boyunca A'dan Z'ye komple inceliyorum. A'dan Z'ye komple inceledikten sonra e, öyle danışmanlık veriyorum. Yani orada e, belki soracağın soru senin hayatın için çok önemli bir noktayı teşkil edebilir. O yüzden de bunu e, öyle 3-5 e, basit soruyla cevaplamak istemiyorum. Basit sorularınız olduğu zaman onları cevaplıyorum. Yani böyle sade sorular onlarda sorun yok ama analiz gerektiren sorular analiz edilmesi lazım. Evet okuyuculardan transit satürnün natal konumuna yaptığı kare ve karşı taşların genel anlamı hakkında e, bilgisi az olanlara e, Roberts'in kitapları önerilebiliyormuş ama yani bunları artık hani geç biraz şöyle yapsak daha iyi olur. Satürn transitlerinin ele alınmasının yeterli olacağı kastedilmiyor. Daha burada bir sürü etkenlere bakılıyor. Mesela ne tür etkenlere bakılıyor? Kişinin yaşamında önemli değişim dönemleri, değerlendirmede tek başına Satürn transitlerinin ele alınmasının yeterli olacağı mümkün değil. Derinlemesine inceleme yapılması gerekiyor az önce söylediğim gibi. Her astrolog da şüphesiz ki 5 dış gezegenin transitlerine, önemli yeni ay konumlarına ve açılarına ve hatta progres, güneş, aya bakıyor arkadaşlar. Progresini falan da çıkartıyorsunuz. Ancak Satürn döngülere insan gelişimini, başarısını ve olgunlaşması konusunda özellikle tam ve kullanışta bir sembolizm sağlıyor. Bu da ne demek? Gökyüzündeki yıldızlar yaşadıklarınızın sebebi değil bir çeşit anlatıcısı. Sebebi derseniz geçmiş olsun şirke düşersiniz. Buna çok dikkat edin. Çünkü gökyüzü ve insan hayatında bir eş zamanlılık var arkadaşlar. Şimdi bu astrolojiyi anlatıyorum. İnanmayanlar var. İnan, inanma yani bu astrolojinin senin inanmana ihtiyacı yok. Yani astroloji bir inanç değil. Bunu baştan söyleyeyim. Astroloji bir realite. Nasıl bir realite? Sen şimdi bitkiyi ekiyorsun. Ekim'de ekiyorsun, Kasım'da kesiyorsun. Ya da işte ilkbaharda ekilen bitkiler var, sonbaharda etkilen bitkiler var. E bu ilkbahar, sonbahar nasıl oluyor? Güneşin hareketlerine göre oluyor. Çünkü iklimi oluşturan zaten astroloji, ay, güneş ve diğer gezegenlerin konumları anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şimdi sen bunu inkar ettiğin zaman o zaman hadi bakalım sen yazın bitecek şeyi kışın ekle bitecek mi gör bakalım. İşte nasıl yazın olacak şeyi kışın ekliğinde bitmiyorsa senin de bir işe başlarken ya da işte bir karar alırken Buna benzer belli dönemlerde astrolojik döngüleri takip ederek yaptığın zaman daha verimli sonuçlar elde edebilirsin. Yoksa ektiğin tohum ne oluyor? Şurigyo. Filiz vermiyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki notlarımıza bakaraktan. Geleneksel anlamda Satürn Büyük bir öğretmendir ve diğer gezegenlerin transitlerine kıyasla daha fazla Satürn transitleri özellikle natal gezegenlere kavuşum, kare karşıt açıları, genellikle yaşam hakkında özel dersler aldığımız dönemlerdir. Bazı vakkalarda bu deneyim insanların şöyle şeyler söylemesine sebep olur. Satürn adeta benimle konuşarak, kulağıma fısıldayarak artık baskılayıcı ve karmaşık gelmeye başlayan bu durumu aşmak için... Şimdi ne yapmam gerektiğini söylüyordu. Çünkü artık hani akla karayı seçtiğin için ilhamlara gelmeye başlıyor. Çok sert Satürn transite alanlar için söylüyorum. Zaten spritürelizme merak salıyor insanlar Satürn dönemine girdiğinde. Mesela şu anda Satürn kova transite alıyor. Kovalar en bilimsel insanlardır. İşte metafizik konuları falan şey yapmazlar. Genelde deney ve gözlem yoluna bakaraktan hareket ederler. Değil mi? İşte o deney ve gözlem yoluna bakarak hareket ettiklerinde e, metafizik konuları dikkate almıyorlar. Elle tutulmuyor, gözle görülmüyor. Ama diğer taraftan Satürn transite alıyorlar ve yaptıkları ettikleri işte kendilerini engelleyen metafizik bir gücün varlığını hissediyorlar. Yani yapıyorum, mu ediyor ölmüyor ya da işte ne yapıyorum başıma kötü şeyler geliyor. Cami duvarına mı içerdim, tuvalete ekmek mi düşürdüm filan gibilerinden. Böyle bir duruma geliyor o satürn transiti aldığı zaman kişi ya güneşin ya yükseleninden. Ya da işte zaten her zaman bir yerinden giriyor yani satürn de. İşte o dönemde insanlar metafizik ve fizik ötesi bir duruma eğilim gösteriyor. Bundan dolayı da bir kişi satürn transiti aldığı zaman en çok üfürükçü üfürükçü gezdiği dönemdir arkadaşlar. Ne kadar inatlaşırsan satürn sana o kadar sert vurur, hiç acımaz. Onu hafifletebilmenin yolları var, ama danışmanlık gerekir. Evet devam ediyorum. 5 tane dış gezegenin e, Natal gezegenlere yaptığı, yani Doğum haritanızdaki gezegenlere yaptığı yakın açılardaki transitler, bunu yaşayan, e, bu yaşayan ilahi kuvvelerden gelen mesajlar alıyormuş gibi sizi böyle bir deneyimletebilir arkadaşlar. Diğer gezegenlerin enerjileri sıklıkla iç tepki veya baskı olarak deneyimlenirken Satürn dersleri büyük ağırlık ve önem taşıyan öğretmenler arketipi olarak deneyimlenir. Hiç acımaz psikopat öğretmenler vardır ya seninle uğraşır böyle tamam mı? O adamla uğraşmamak için dersin öyle bir çalışırsın ki yeter ki dersin bu herif bana laf etmesin yani. Ama okul bitirdiğin zaman o adamın dersinin profesörü olursun. Çok iyi öğrenirsin işte Satürn öyle bir manyak. Satürn'ün birkaç sene önce benim mental merkürüme karşıt açı yaptığı zamanı hatırlıyorum. Adeta neyi öğrenmem gerektiğini tam olarak bilen ve onun verdiği derslere yeterli özeni verdiğimi hissedene kadar üzerimdeki zihinsel baskıyı hafifletmeyen bir çeşit yüksek güç tarafından bilinçli ve sistematik olarak eğitildiğim müthiş bir öğrenme dönemiydi diyor. Stefan Araya öyle diyor. Ve bazen de diyor bu basınç o kadar yoğunluktu ki diyor verilmekte olan derin içgörülerden adeta patlayacağımı hissediyordum yani. Düşün yani. Adam astrolog ve o noktada. Yani bunun astrolog olmasıyla da ilgisi yok. Yani astrologsan da o başına gelecek şeyler yine geliyor. Bunları özellikle kolektif gezegenlerden gelen etkileri arkadaşlar engelleyemiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yani hepimiz Allah'ın kuluyuz yani. Bu kadar. Satürn'ün etkisi her zaman işleri belirgin sağlam yapma dürtüsü olarak hissediliyor. Bundan dolayı da yani bazen var ya Satürn hayatınıza bir girer hayal gücünü sıfırlamak zorunda kalırsınız yani. Sonuçta bu transit yaklaşık e, belli bir süreden geçtikten sonra e, bu kişi o Satürn-Merkür transitinden oldukça şey yapmış, e, fayda görmüş arkadaşlar. Şimdi e, 26 dakika oldu video. Ama güzel bilgiler anlattığımı düşünüyorum. E, bu anlattığım Satürn transitlerine giriş videosuydu. Bundan sonraki bölümde de arkadaşlar Satürn'ün döngülerini anlatacağım size. Tamam mı? E, kanalıma abone olduğunuz için ve videomu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu anlattıklarımdan memnunsanız e, bu videoları astrolojiye ilgi duyan kişilere de paylaşabilirsiniz. Bizim de bireysel olarak yaptığımız astroloji eğitimleri var. Buradaki konular çok daha genel olarak ele alıyorum. Bireysel işte derslerde harita okumalardan tutun. Sıfırdan e, ileri bir noktaya kadar özenle anlatıyoruz. Belli bir disiplinde. Burada biraz daha böyle bilgi paylaşıyoruz. Evet şimdilik beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki bölümde Satürn döngüsü konusuyla karşınıza gelmek üzere şimdiden hoşça kalın değerli arkadaşlar